Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Taktik Force'dayız. Taktik Force'da şu gördüğünüz nişancı tüfeğiyle oynayacağım. Eee kanalımda da 100 120 tane videom var. Hiç bir tane nişancı tüfeğiyle oynamamıştım. İlk ee, ilk video olacak. Çok heyecanlıyım gerçekten. Aslında videosunun gelmemesinin sebebi de arkadaşlar oynadığım çözünürlük uygun değil. E, nişancı oynamaya. O yüzden şimdi bu bebekle oynayacağım arkadaşlar. Oo. Aslında Boron 2 çekecektim ama AVP daha hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle ne bileyim farklı bir silah gibi duruyor. Daha tarz duruyor yani. Daha güzel duruyor. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın kesinlikle. Kanalıma da abone olabilirsiniz desteklemek istiyorsanız. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar hoş geldiniz bugün. AVP oynuyoruz. AVP şöyle... Kısa bir video olacak arkadaşlar. Oh be! Biliyorsunuz pek beceremiyorum AVP'yi. Öyle bir... ana, Ulan vuramadım niye? Güzel. Bir, şu nişancı silahını hiç beceremiyorum ya. Vallahi bak. Aslında bunu oynayacağım ama Bu çok... Yani çözdükten sonra basit. Şöyle bakayım. Abi silah da güzel ha. şey silah diyorum durma lan. Nişancı da güzel ha. Ana'nın. Ve... Şöyle bir uzun kesemez miyiz? Kesemez, kesemeyiz. Fort Boyard hertesindediz arkadaşlar. Ee adam yok. Uzaktan kesmeye düşünüyorum çünkü yakında tarıyor adamla. Ulan. Şöyle bir. Ah. Lan oğlum nasıl gördün nasıl tahmin ettin lan? Va! La! Oraya sıkacaktım diyor belki ölürdü adam. Taktik sıksaydım taktiğe çıkırdım. Ananın. Vallahi burada. Tamam Ana, ah konuşaบamadım. Şurada bir adam var mıydı? Ben de sallayacağım belki tutar. Sen ne yapacaksın orada? Dediğim gibi arkadaşlar hayatımda ilk defa oynuyorum. Tabi videoda ilk defa oynuyorum. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Ana vurdum zannettim lan. Aa vallahi vurdum. Kötü yakalandık ya. Sıra bakmayın şimdiden. Öyle gidersen vururum abi. Abi şu AT çok güzel be. ve Var mı da orada biri. AWP'yi de gün geçtikçe iyi hale getiriyorum arkadaşlar. Ulan. <gülüyor> Ulan iki korların <core> savaş. <gülüyor> tamam da ben de taban yapayım. ulan <gülüyor> olum be <gülüyor> ulan vursana ya vuramadım ulan <gülüyor> Lan her yerde adam var. Oğlum ya vuramadın. Sen de gel şurada mısın? E ee, abi. Uff kafa attım ha güzeldi bak. Arkadaşlar dediğim gibi daha yeniyim yani. Kusura bakmayın AWF'den. Şurada ya. Bir de ben çok pushluyorum yani pushlamamam lazım. Lan ya. <gülüyor> Vallahi Valla adamı Son saniye Arkadaşlar bu videoda böyle olsun Biraz kısa video olabilir ama e, Umarım beğenirsiniz Yani beğeneceksiniz diye düşünüyorum Bir de ABP'ye de yeneyim ona göre arkadaşlar ABP'de yeni olduğum için Böyle birazcık fazla ölmüş olabilirim ama Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça gördüm bak, o da beni gördü.